Evet, adım adım Balkanları gezmeye devam ediyoruz. Evet. Değerli izleyenlerimiz, burası önemli bir nokta. Balkanların manevi merkezi diyebileceğimiz Bosna-Mostar yakınlarındaki Blagay tekkesi ve Blagay tekkesi Sarı Saltuk Hazretlerinin türbesinin bulunduğu yer. Ee, Buna Nehri'nin de kaynağı, Buna Nehri'ni hatırladınız. İşkodra üzerinden adli dökülüyor. Evet, bu belgeselin mimarlarından çok değerli dostumuz burada konuşuyoruz. Ee, Başı Turizmin Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Yakupoğlu önemli bir yerdeyiz neler söylersiniz evet. duygularınızı alalım. Evet e, bizler için çok önemli bir yer Türklüğün ilk Türklerin ilk geldiği yerlerden bir tanesi ee, Sarı Saltuk makamlarından bir tanesi burada aynı zamanda Buna Nehri'nin kaynağı şu dağların altında biraz sonra Buna Nehri'nin tek noktadan kaynağını göreceğiz. Az önce rehberimizin de anlattığı gibi etrafı dağlarla çevrili yaz günleri çok sıcak olan ancak Buna Nehri'ne elinizi soktuğunuz zaman yani çok fazla elinizi tutamayacağınız şekilde soğuk bir suyu olan Buna Nehri hemen yanında da Alperenler tekkesi. Sarı Balkanlardaki Balkanlılardaki yedi tane makamından bir tanesi efendim. Galiba i̇şte. en önemlisi değil mi? En, en önemlilerinin hepsi çok önemli. Evet. Babadağ da var, Kosova'da. Evet. şöyle, ee, Sarı esas yaşadığı, uzunca yaşadığı yer Babadağlar, Baba Romanya'da. Ancak e, ermiş insanlar biliyorsunuz bunlar. Vefat etmeden önce Romanya Kralı'nda, e, tabi o zaman krallarda e, okumuş alimlere saygıları son derece sonsuz. Der ki işte ben filan gümenim cenazem olacak, bana 7 tane tabut istiyorum ee, ama kral da tabi... Onun işte ki, belgesel görüntülerimiz var o noktada, istersen o belgeseli izleyelim, biz gidelim bir ziyaret dilerim ne dersiniz? Şeyini de söyleyeyim <gülüyor> sadece onu söylemeden geçemeyeceğim, ee, hikayesini başlattık bitirmeyeyim. Ee, dolayısıyla kral kıramıyor, 7 tane sandukasını yaptırıyor ama merakına da yenik düşüyor. Ee, cenazesi olduğu gün sandık kandukları açtırıyor, diyor ki yani bir kişi oldu, 7 tane niye istedi bu adam bizden, bakıyor ki 7 tanesinde de sarı salta ve Sarı salta'nın oradaki vasiyetlerinden bir tanesi, diyor ki işte e, Bosna topraklarında filan yerdeki yere bir tanesi makamı e, oraya defne edecek. Diğeri yine Arnavutluk'ta Kuruya'ya, e, bir diğeri de Makedonya'daki e, yarın ziyaret edecek olduğumuz. Bugün Sveti Naum deseler de Sarı Saltuk'un yer olduğunu bizler çok iyi biliyoruz tabi. Diğerlerini de saymayacağım Bulgaristan kısmını, Baba Babadağlar, Baba Oralar, oraları zaten biliyoruz. Değerli zaten. izleyenlerimiz Blagay tekkesindeyiz. Sarı Saltuk Hazretleri kimdir? Daha önce buralara gelmiştik. Belgesel görüntülerle sizleri Blagay'a götürüyoruz. Sarı Saltuk Hazretleri'nin türbesini birlikte ziyaret ediyoruz. Buyurun. Burası kültür tarihimizin izlerinin bulunduğu yer, Blagay Tekkesi'ndeyiz, Buna Nehri'nin kaynağındayız, adliyatıya dökülüyor Buna Nehri, Hun İmparatorluğu, Hun imparatorları buraya gelmişler ve kalede konuşlanmışlardı geçmişte. Osmanlı'dan önce İslam Medeniyetinin bu coğrafyaya geldiğini biliyoruz ama burası Osmanlı'nın kültür diyarlarının başında geliyor, Mostar yakınlarındaki Bulagay Tekkesi ve Sarı Zaltı türbesi, muhteşem. Nehrin buna nehrinin kaynağı. Türbeyi beraber ziyaret edelim şimdi. Buralar anlatılmaz, yaşanır değerli izleyenlerimiz. Ecdadın, manevi mimarların nasıl konuşlandığı, nasıl buralara insan medeniyetini getirdiği, gönülleri nasıl fedelttiğini daha iyi anlıyoruz. Belgesel görüntülerimiz var. Yunan ehlinin kaynağındaki sarı saldık hazretlerinin türbesi Blagay tekkesindeyiz. Belgesel görüntülerimiz var, birlikte izliyoruz. Ben de söylemiyorum, diye Nehirler vardır, tarihimizi anlatır. Nehirler vardır, kültür çizgimizdir. Nehirler vardır, bir medeniyetin manevi tapu senedidir. Tıpkı Buna Nehri'nin kaynağı, Plagay Tekkesi eteğinde olduğu gibi. Evet, adliyetiye dökülüyor, sınır çizgimize dökülüyor, işkodra üzerinden. Buna Nehri buradan, bu dağın altından kayıyor. Ama Buna Nehri'ne asil hayat veren ise hemen yanı başımızdaki Sarı Saltuk Hazretleri'nin Tekkesi. Evet, değerli bir dostumuz yanımızda kültür turları organize eden Koçukavak Turizmin yönetim kurulu başkanı. Sizin çok özel bir projeniz var, halen de bunu uyguluyorsunuz, bilgi verir misiniz? Tabii, e, uyguluyoruz Koçukavak Turizmi olarak e, yılda en az bir sefer olmak üzere, talep olursa tabii daha, daha fazlasını yaparız. Sarı Saltuğ'un makamları diye bir e, tur programımız var, bunu Bulgaristan'dan başlar. Bulgaristan'da da makamı vardır çünkü. Romanya Baba Dağları'ndan tutup e, tekrar işte Sırbistan üzerinden buralara geliyoruz. Buradan da Arnavutluğun e, Arnavutluk'taki makamını ziyaret ediyoruz. Ve oradan da Makedonya'da tekrar aynı bu şekilde suyun kaynağında olan Sarı Saltun makamlarını ziyaret ediyoruz. Dikkatimizi çeken bu konuda şu oluyor. Sarı Saltun makamların hemen hemen hepsinde böyle büyük bir suyun yanındadır. Yani şu tabii düşünmeden yapamıyoruz. O devirde 1800'lü bir tarihini yanlış söylemeyeyim, ifade etmeyeyim. Yani o devirde bir telefon yok, araç vasıta yok. Yani Sarı Salto'nun bu makamların, bu suyun kaynaklarını bulabilmesi ve oralara def. Defnedilmesinin tarif etmesi tabii bizleri şaşırtacak şekilde bugün düşündürecek ölçüde önemli görüyoruz. Ve Sarı Saltuğ'un izinde programımıza Türk halkını veya meraklıları davet, davet, ediyorsunuz. davet ediyorsunuz. Biz de belgesel görüntülerde onları...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 Evet. Ya, muhteşem bir deyim buna ne Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu, bu da multimassal Ç福 worship mulan gün You Seyahat edin, sıhhat bulun diyor Allah Resulü. Biz de seyahat ediyoruz. devralem Alem farkıyla kültür ve medeniyet coğrafyamızı geziyoruz. Gezdikçe de dostlar tanıyoruz. Hatta Devri Alem izleyicileriyle de ta buralarda, Evladı Fatiha'nın diyarı Bosna'da ve Poçidial'da tanıştık. Selamünaleyküm. Selamun Merhaba sizleri tanıyalım. Siz bizi tanıdınız ama biz de... TV ekranlarından, tv ekranlarından Bak, e, Devre Alem programlarından öyle çokçası imanınızı gördüğünüz bir, biri olarak. Teşekkür ederim. Burada gördüm, selam vermek istedim. Çok sağ olun. Ee, Eyüp ol. benim ismim Eyüp Kaymaz İstanbul'dan şey İHH personeliyim de. Orada insan Hak ve Hürriyetleri Derneğine Biliyorum, biliyorum efendim. Sayın Genel ee, Başkan'a efendim. çok selamlar. Aynı tanıyorum kendisini. Efendim, buralarla ilgili neler söylersin? İlk kez mi geldiniz? Duygularınızı bir öğrenmek istiyor. Buraya benim ikinci gelişim. İlk gelişimde çok etkilenmiştim. Bosna'nın ııı e, geçmişinden, geçmiş savaş döneminden yaşadıklarını böyle insanlardan dinlemeye şeylerden hani çok anlamasak da çatpat arkadaşlar aracılığıyla, rehberler aracılığıyla duymaya etmeye çalıştık. Tarihi çok etkiledi beni. Bosna'nın yaşadıkları yani insanların yüz ifadelerinden anlıyorsunuz. Zaten çevresinde Bosna'nın birçok savaş kalıntıları hala var. Bilerek ve şey yaparak hani böyle... Ee, evladı, Benaz, evladı ama Türkiye'den yani. gelmiyoruz buralara fazla evet. yani hakikaten yine en çok gelen bizleriz ama daha çok gelmek gerekiyor evet. 5 milyona yakın boşnak var Türkiye'de öyle evet. diyorlar rakamlar evet, bir çağrıda bulunun yani evet. sadece boşnaklar değil bizim insanlar evet. yani gelip ülkelerine sahip çıkmaları kendi kültürlerini dışarıya doğru tanıtmaları hani bakıyorum gençlere boşnak gençlere kızlara erkekler olsun böyle bir Avrupa'ya özenme hani Türklere bir sempatileri var, Türklere bir şehirleri, sıcakkanlıkları var ama kültür olarak daha çok Avrupa'yı edinmeye tabii çalışıyorlar. Ama biraz da bizde suç gelmemiz evet, lazım. Tabii, Bakın tabii, geldiniz. Tabii, Yedi Hanım'la beraber de gelmişsiniz. Evet, iyi, iyi, tebrik iyi, iyi, ediyorum. Iyi, iyi. Örnek iyi. olun. Çok Eyvallah. teşekkür ediyoruz. Çok çok duygulandık, çok hoşuna gidiyor insana tabii ki. Ailecek mi geldiniz? Ailecek geldik, evet. Kardeşim, çocukları, benim çocuğum. Öleyim. Aman Allah'ım, bakın işte seyahat eden insanlarımız da var. <gülüyor> tamam. Değil mi? Şöyle alalım sizi. <gülüyor> İstemediniz mi? Diğer sallayın o zaman. Poçitel selama. Evet, burası Poçitel. Balkanlarda Osmanlı'nın en uç noktalarından birisi. Adriyatik sahillerini kontrol etmek için... Nehir Vadisi'nde kurdukları bir kale. Türkiye burayı restore diyerek gayet muhteşem yapmış. İşte şöyle bir gösterelim size manzaraları. Gerçekten çok güzel. Gezip görmek gerekiyor. Gitmediğiniz yer sizin değildir diyerek biz bu coğrafyayı sizlere ekranlardan tanıtmaya, sevdirmeye devam ediyoruz. Sen neyi çekme kabile? Çektim mi? Bir tane de çektim. Çektim mi? Hadi kolay gelsin. Hadi azıcık bilgi alalım biz buradan. Burası, burası. Poçitert saat kulesi, cami, minare, tipik evler, taş e, örtülü evler, muhteşem. Hemen döndüğümüzde ise e, gözetleme kulesi, kale, evler, han e, ve ihtişamlı görüntüsüyle Poçitel'in muhteşem manzaraları. Ve burayı Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı restore etmişti ve muhteşem bir görünüm arz ediyor şu an. Her şey çok mükemmel. Koşalım, e, gel. Hem biz şuraya geçelim. İkili olarak şöyle. Aha. Müthiş bir gezi, Balkanlar. Altı günde yedi ülke. Gerçekten zor bir destinasyon ama bunu siz Koşikavak olarak başarıyorsunuz. Evet. E, çok teşekkür ediyorum. Bulunduğumuz yer neresi? Bulunduğumuz yer yine bir e, Osmanlı köyü. Osmanlı'dan günümüze kendini koruyabilmiş. gördüğünüz gibi tamamen Osmanlı kokan her tarafı bir Osmanlı köyü Pucitel. Mostar'dan Dubrovnik'e giderken Dubrovnik yolunda ee, yukarıya camisine çıktınız Osmanlı sancağının halen e, caminin içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Bu şekilde. Yani bu derece kendisini Osmanlı e, Burayı zaten Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı restore etmişti. Ben buraya daha önce gelmiştim evet. ama çok muhteşem olmuş, tamirat haldeydi. Bosna Savaşı buraları yıkıp yok etmişti. İşte Saat Kulesi, kale, cami, evler ve gözetleme kulesi müthiş bir manzara. Müthiş Görün. bir manzara, e, Meretva Nehri'nin hemen kıyısında özellikle kaleden aşağı doğru bir baktığınız zaman zaten her şey Osmanlı'yı burada anlıyor. Bir görüntüler var o zaman. Birlikte bir izleyicilerimizi götürelim. Poçitel'deyiz. Belgesel görüntülerle, Devralen Parkı ile Poçitel'de çektiğimiz görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Buyurun abi. Ceviz, ya. Mersin, incir. Birer orak hikayem. Nasılsınız? Haydi, buyurun.